Sevgili izleyenlerimiz, dünyayı turlamaya devam ediyoruz. Dünya coğrafyasını gezmeye devam ediyoruz. Şimdi Hindistan'dayız. Hindistan'ın başkenti Delhi'den, e, özellikle ilgiler için kutsal kabul edilen, bizim için kutsal kabul edilen Gaj Nehri'nin e, bir dökken gidiyoruz. Yemeğimiz geldi, uçaktayız. Yaklaşık bir saatlik uçak yolculuğumuz var. Lörenasya arasında. E, Yemekleri rahat yiyebiliyoruz çünkü rejeteriyen yemekler. Yemeğimizi yiyerek yolumuza devam edeceğiz. Değerli izleyenlerimiz, Delhi şehrinden Varanasi şehrine geldik. Hindistan'da İslam, ve Türk İslam sanatını, kültürünü araştırırken Hinduizm'i de araştıralım dedik. Kimdir Hindiler? Hinduizm neden ibarettir? Nelere inanırlar? Zira sadece Hindistan'da yüzbinlerce Hinduizm'e inanan insan var. 1 milyar nüfus olarak Hindistan'ı hesaplarsak gerçekten büyük bir kütle oldukları hemen anlaşılır. Ee, Hindular için Varanasi şehri çok kutsal, çok önemli bir yerdir. Ve buradaki çekimlerimizi gözden geçireceğiz. Şu an Varanas şehrindeki Ramada Otel'deyiz. Odamıza çıktık ve hemen çekim planlarını gözden geçirip sizlerle çekim planlarını paylaştıktan sonra hemen Ganj'a gideceğiz. Ve Ganş sahilinde, Ganj kenarında yakılan cesetleri, Hinduların Ganş şehrindeki kutsal turlarını birlikte gezeceğiz. Değerli izleyenlerimiz, kendi kültür ve medeniyet tarihimizi araştırırken diğer insanların da kültür ve medeniyet tarihini araştırmak gerekiyor. Hindistan'dayız ve Hinduizm. Dünyanın en eski felsefi dinlerinden birisi olarak sayılabilir. Şu an Hinduların kutsal kabul ettiği Ganj nehrindeyiz ve evet. güneş doğmak üzere. Evet. Rehberimiz Sayın evet. Saraç, Mustafa Saraç Bey yanımızda. Evet. Neler söylersiniz burayla ilgili ve bulunduğumuz yer? Şimdi efendim Ganj nehri, Hinduların inançlarına göre... Cennetteki kutsal bir nehir, kendi inançlarına göre, e, Moksha dedikleri cennetlerindeki kutsal bir nehir. Bu kutsal nehir yine kendi inançlarına göre, e, Tanrı, onların inandıkları, itikad ettikleri ilahları, Şiva'nın saçlarından yeryüzüne indi, indiğine itikad ediyorlar ve bu nehir dolayısıyla onlar için kutsal sayılıyor. Hindu dininde bu nehir, kendilerinin temizlendikleri, yıkandıkları günahlardan arındıkları ve e, öldükten sonra, cesetlerinin yakıldıktan sonra eğer külleri bu nehre savrulursa reenkarnasyon denen tekrar başka bir bedende dünyaya gelme e, işleminden kurtuldukları ve ruhlarının ebedi rahatlığa kavuştuğuna e, inandıkları bir nehir. Her Hindu'nun hayatında e, bir defa da olsa gelip burada yıkanması ve günahlarından arınması e, gerekiyor ve e, böylece insanlar bir hem bu bir yıkanma temizlenme, günahlardan arınma ve e, diğer anlamda da yine gelen insanların bir kısmı da ki burada yerel olarak e, burada esas yaşayan halk sabah ibadetlerini güneş doğarken sabah ibadetlerini de burada gerçekleştirmeye geliyorlar. Yıkanmaya gelenler de var. Sabah ibadetlerini her sabah mutat olarak yaptıkları sabah ibadetlerini gerçekleştirmeye gelenler de var. Yakılma işleminin öldükten sonra cesetlerin yakılma işleminin gerçek, yoğunlukla yaptıkları esas yakılma yeri şu aşağıdaki ana gat denen bu görmüş olduğumuz merdivenlere gat deniyor. Bu ıı, muson yağmurları başlayınca nehir yükseliyor o gatların oradaki o seviyelere kadar dolduruyor. Yanma-yakma işlemi ise biraz daha aşağıda. Birazdan orasında göreceğiz. Evet, Değerli izleyenlerimiz, dostlarımızla birlikteyiz. Ganj Nehri üzerinde 2600 kilometre uzunluğunda ve Hindular için yüz milyonlarca Hindular için kutsal kabul edilen Ganj Nehri üzerinde güneş doğmak üzere. Neler söylersiniz? E, tabi sabahın bu vaktinde e, bir kere şeyden evvel e, Müslüman olmanın ee, çok büyük bir burada e, önemini görüyorsun e, Allah'a şükrediyorsun yani şuradaki bu insanların buradaki bu e, inanış şekillerini gördükten sonra binlerce kere şükretmemek e, insanla ilgili değil tabi e, bu tekneye bildiğim bildiğim andan beri şükrediyorum e, Müslüman olduğum için binlerce kere Allah'a şükrediyorum dolayısıyla çok enteresan bir yer. Herkesin görmesi gerektiğini ve imanın ve İslam'ın daha burada kuvvetlenmesi açısından buraları görmesi gerektiğine inanıyorum. Doktor Alak ben bu Hindistan'ın müthiş bölgelerinden en müthiş, belki de en kutsal ve en farklılığı olan bir bölgesi karşı ve Varanasan burada herhalde şunu söylemek lazım din insan için vazgeçilmez bir e, olgu ve vazgeçilmez bir gerçek. Ne olursa olsun bu gerçekliliği insanları bir şekilde eğer e, kendi mahvelle kendi ortamına bırakırsan gerçekleştiriyor. Buralarda işte insanların dini ibadet diye e, uyguladıkları bir takım ritüelleri görüyoruz. Ve güneş doğarken e, bir şeye karşı yakarış ve sığınmayı görüyoruz. Bir bu ve yakarış zannediyorum bütün insanlar için bir şekilde aslında mevcut. Bunu bastırmak ya da bunun dışında bir hayat tarzı ile yaşamaya çalışmak herhalde suyu yokuşa akıtmak olur. Karıca Gajı gelince, karıcdaki manzaraya gelince burada da bu inanma ihtiyacının bir tezahürü görüyoruz. Bu tezahürde sınır yok gördüğümüz gibi İsmail Bey. Herkes kendine göre bir şey arıyor ama, aradığı şeyi Rabbine zannediyorum. Bunu bütün insanların ben aradığını inanıyorum. Ben Doktor Sefa Saygılı. Bugün bu Gaj Dehrindeki bu haç törenini gördükçe gerçekten çok şaşırdım ve şok oldum adeta. Bu gösteriyor ki insanlar iyi kel de olsa bir dine inanmak zorundalar. İnsanların böyle fıtratın ihtiyaçları var. Hac'a mensup olmaktan dolayı gerçekten insan mutluluk duyuyor, haline şükrediyor burayı görünce. Bakıyorsunuz insanlar e, akın akın geliyorlar buraya bu hacı yapmak için bu Hindu insanlar e, ibretle izliyor bu manzarayı. Aziz dünya coğrafyasını gezmeye devam ediyoruz. Kültür ve medeniyet tarihimizi araştırıyoruz. Ancak diğer insanların da kültür, medeniyet ve dinleriyle ilgili de araştırma yapıyoruz. Bulunduğumuz yer Hindistan. Yüzlerce milyon insanın inandığı Hinduizmle ilgili araştırma yapmak üzere Hindistan'a geldik. Hindular için kutsal kabul edilen Ganj Nehri üzerindeyiz. Ganj Nehri adeta Hinduların kutsal mabedi, kutsal yeri. Ömründe bir kez Hindular buraya gelerek yıkanıyorlar. Cesetleri bu ırmağın kenarında yakılarak külleri buraya atlıyor. Dumanlar arkadan yavaş yavaş çıkmaya başladı. Birazdan oraya yaklaşacağız ve cesetlerin nasıl yakıldığını Sizlere göstermeye şimdi, çalışacağız. Şimdi benim bu yakma işleminin amacı bundan inancına göre ruhun bedenden kurtulması giriyor. Ruh ee, bir taşıma ee, aracı, ruh, ee, beden özülerim. Beden ruhun bir taşıma aracı. Ruhun ee, ebedi rahatlığa kavuşması için cesedin ortadan kaldırılması gerekiyor ve ceset yakılır ki ruh özgürlüğe kavuşturuluyor ve böylece ruh da yakıldıktan sonra kül, ee, ceset de yakıldıktan sonra küller de garça ee, savrulduktan sonra ruhları bulunan özgürlüğe kavuştuğuna inanıyorlar. Ee, i̇lk önce e, ceset getiriliyor bambu kavuşları üzerinde. Ganj'in kenarına ganj yıkanıyor. Ganj yıkandıktan sonra yine hazırlanmış ağaçlardan hazırlanmış bir platformun üzerine konuyor. Ailenin bir mensubu e, kadın ölmüşse kocası veya eğer e, dulsa ailenin e, ailenin bir, e, en büyük ferdi bir evladı, erkek çocuğu gelerek ilerliyor. Yakma işlemini o başlatıyor, ee, önce cesedin etrafında beş defa dönüyor, her dönüşte bir defa e, tutuşturuyor. Bir cesedin yakılma anına şahit oluyoruz. Evet, arkamızda e, dumanlar yükseliyor ve ceset adeta cayır cayır yanıyor. Ve ceset tümüyle yanacak. Cesetten sadece geriye e, omuz e, kemiği, tırnaklar kalıyor. Kürek kemiğinin bir kısmı kalıyor. Onlarla beraber küller bu nehre atılıyor. Evet ben... bir gece masallarını andıran Hint düğünlerini de tespit etmeye çalışıyoruz. Tarihe ve zamana hat düşmem adına. Surya Devi efendim. Jan Devi efendim. Varanasi. Bu, bu Varanasi'de bir gece'nin eski racaların, rihrajelerin günlerini hatırlatan bir düğündeyiz. Bu da bu gece bu gece düğünü yapılan damat Kumar Singh adı. Kumar Singh damat. <gülüyor> Ariye Hadi Turai. Right? Ariye Hadi Turai. Right? Ya. Yeah. Ben çok memnun kendisi. Niye dedin? What's the reason of that you have your <gülüyor> wedding party tonight? Is there a special meaning to tonight? Is there a special occasion to have the wedding party tonight? Bu akşam, bu akşam özellikle seçmişler yalnız demin gelirken de, bu akşam astrologlar, astrologlar, astrologlar bu akşam düğün yapmanın iyi olacağını söylemişler. O yüzden düğün, par düğün partisini bu akşam yapıyorlar. Ne kadar biliyoruz, wish you all the best for you. Hey, all the best and hey, happy life for you. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Evet, değerli izleyenlerimizde Hint düğünü, cepte de aşağı, aşağı bin bir gece masalları, tarihe ve zaman anlatmışım adına Hint düğündeyiz ve gerçekten Hint düğündeyiz ve gerçekten hoş, gerçekten sürpriz. <Gülüyor> <Gülüyor> शाह है उмам क्या है umam, शाह है उмам इंसान से हो पाए न रकम इंसान से हो पार से जमी क्या अर्श Evet değerli izleyenlerimiz izlediniz. Evet. İşte Muhammed Bakî Hazretlerinin makamının bulunduğu yerde medrese de bir zikir halkasına da katıldık. Hakikaten burada zaman durmuş asırlar öncesine insan gidiyor ve biz onları zikir halkasıyla baş başa bırakarak Allah'a emanet olduk. Ya? Doktor Muhammed. Muhammed. Evet. Seccaden işin. Evet. I'm Sahil Khan Afiyasını gezmeye devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Hindistan ve binler bir kilometre Hindistan'da yol veren kültürü ve medeniyet tarihimizi araştıracağız. Şantilerden yola çıktık. Serhant şehrine gidiyoruz ve Serhant şehrinde İmam Raktan elbirlerini ziyaret edeceğiz. Değerli izleyenlerimiz şu an Serhant şehrindeyiz. Hindistan'ın Candigar bölgesindeki İmam Rabbani Hazretleri'nin türbesinin makamının bulunduğu Serhent şehrine geldik ve burada kendisini ziyaret edeceğiz. Evet şu an Serhent şehrindeki türbenin bulunduğu bölgedeyiz ve türbeye doğru devam ediyoruz. Muhteşem bir kubbenin altında ve kubbenin alem kısmında hilal ve yıldız yan yana. Muhteşem zarafet timsali bir türbe. Evet türbenin hemen sağımızda güzel çiçekler devam ediyoruz ve bizler gibi birçok yerden ziyaretçi akını devam ediyor buraya. Türkiye'den, dünyanın birçok bölgesinden ziyaretçiler geliyor. Evet, türbeye doğru yolumuz sürdürüyoruz. Selamun aleyküm. Keşmir. Keşmir. Yes. Evet. Türkiye, İstanbul. Thank you. Thank you. Thank you. Teşekkür ederim. Deş Mars. Teşekkür <gülüyor> ederim. Evet, ziyaretçiler var. <gülüyor> Ismi? My uh, Nasir Sayyid Nasirul Ashraf Kashani Is Ashraf Kashani My name is -ka uh, Kashani Değerli izleyenlerimiz, İslam'ın elden ele, dilden dile, Kur'an'ın gönülden gönüle, gerek sünneti, hadis-i şerifler ve gerekse ayeti kerimelerin bozulmadan, bütün yıkımlara, bütün reformist hareketlere rağmen asırlardan beri bizlere ulaşmasında vesile olan büyük zatlar var. İşte onlardan birisinin Hindistan, Şandikar şehri Serhent kasabasındaki büyük imam, i̇mam Rabbani, Müceddide Elbisanı, Şah-ı Ahmet-el Farukuyi Serhendinin mezarının bulunduğu yerdeyiz. Ve burası önemli bir yer. Burası Anadolu, Balkanlar, Kafkaslar coğrafyasında Nakşilik ve Kadirilik tarikatının bozulmadan gelmesine, Sünnet-i Sen'i, Hadis-i Şerif ve Ayet-i Kerimelere ters düşmeden gelmesine vasıta olan bir büyük gönül sultanı ve mektubat i̇mam Rabbani, İmam Rabbani Hazretleri'nin yazdığı mektubat-ı şerif bugün halen Türkiye'de en çok okunan ve en çok tercümesi yapılan kitaplar arasında yer almakta. İşte öyle bir zatın türbesindeyiz değerli izleyenlerimiz. İmam Rabbani Hazretleri'nin isterseniz yaşadığı dönemle ilgili bilgi verelim. Niye bu kadar çok seviliyor İmam Rabbani Hazretleri? Değerli izleyenlerimiz Hindistan'da Babür hükümdarlığı, imparatorluğu hüküm sürer ve kral, imparator, Ekberdir ve Ekber Hinduizmle İslamiyeti birbirine karıştırarak ilahi bir din şekline getirmek ister ve buna şiddetle İmam Rabbani Hazretleri karşı çıkar ve büyük mücadele verir. Bunun karşılığında hapsa tutulur, yılmaz ve mektubatı şerif yazar. Mektubatı şerifin dışında yine ehli sünnet ve cemaat hakikatlerini en iyi şekilde anlatan kitaplar yazar. Ve bu kitaplar elden ele gönülden görele, gönüle yayılır. İfade ettiğimiz gibi işte İmam-ı Rabbin Hazretleri'nin mektubat-ı şerifi bugün Türkiye'de en çok tercümesi yapılan, en çok okunan kitaplar arasında yer alır. Ruhu şad olsun. Cenab-ı Allah onun vasıtasıyla bütün insanlığa, Müslümanlara huzur, barış, saadet getirsin. Ve bu zatların yüzü suyu hormetine İslam devletlerinde akan kanlar dursun, huzur ve saadet gelsin. Memleketimizde, milletimizde birlik ve beraberlik hüküm sürsün. Evet sizleri ve bütün insanlık ve İslam alemini düşünerek Semant şehride İmam-ı Rabbani Hastanesi'nin türbesinde dua ediyoruz. Rehberimiz Mustafa Bey bize bilgiler verecek. Burayla ilgili ve yanımızda da biraz önce sizlere tanıttık, tanıtmıştık türbe girişinde evet. ee, torunu, torunu Şehzubeyle. Şehzubeyle'nin müceddidi, babası Yahya Efendiydi. Buradan... Çok sade bir türbe burası. Mustafa Bey, biraz gel, gelebilirsin, gel gel öyle saygısızlıklar. Burada üç tane, hangisi makam yani Kendisi İmam-ı Rabbani Ahmet Faruk Serhendi'nin kabri bu. Bu yan, 25 yaşında vefat eden oğlu Muhammed Sadık ve onun yanında da yine 15 yaşında vefat eden oğlu Muhammed Said. Evet. Buraya babalarının yanına defnedilmişler. Defnedelim. Ve torunu, torunu Şeyh Zübeyir. Buranın e, bizdeki anlamıyla bu e, tasavvuf geliniği içerisinde dergahlarda görev ifade edenlere post denirdi. denildi. Burada farklı bir ifade ediliyor. Yani bizde posta oturup görev ifade eden anlamında post nişin, post sahibi olarak isimlendirilirdi. Burada ise farklı bir terim kullanılıyor. Seccade, seccade Yani o eserilmiş seccade, seccade nişin olarak ifade ediliyor. Belki de bu ehli sünnet ve cemaat Kadiri veren Akşi'yi ee, geleneğinde ee, biraz daha e, evet, Akşi bir ve Alevi geleneğinde zannediyor. Şimdi burada seccadenişin olarak isimlendiriliyor. Onun işini babasıydı Yahya Efendi. İki yıl önce vefat etmiş. Allah Öyle rahmet mi? eylesin. Evet. Yeah, we are just servant of İmam Dolayısıyla de. fakat kendisi diyor şimdi ise o görevi buranın hizmetini görevinden Zübeyir götürmeye çalışıyor. şey Zübeyir Efendi. Biz zaten diyor şu an buradan hizmetkarıyız. İşte Seccadenişinlik evet. falan bizde değil. Biz sadece hizmetkarıyız buraların. İmam Rabbani'nin bu e, İmam Rabbani'nin bu külliyede yaşadığı dönemlerdeki çilehanesi. Aşağıda e, inzivaya çekildiği, tefekküre daldığı çilehanesi. Çilehanenin girişi. Bu yukarıda görmüş olduğumuz yerde 1925 yılında yine İmam Rabbani'nin bir seveni tarafından yaptırılan e, törensel anlamda yaptırılan bir seremonyal bir törensel anlamda daha hatırlanması anlamında yapılan bir eee Mozol edih bileceğimiz bir türbe, daha bir görkemli bir türbe. Buraya gelenler, Sihler, Hindular, başka dine mensup insanlar da akın akın İmam Rabbani Hazretlerini ziyaret ediyorlar. İşte Hindu bir kız, Sih bir kız, Sih ve Hindu bir delikanlı burada İmam Rabbani Hazretlerini ziyaret etmeye çalışıyorlar. Evet, bizler. İmam Rabbani Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu Serhent şehrindeyiz. Ser Serhent şehrinde ziyaretimize devam ediyoruz. Bulunduğumuz yer İmam Rabbani Hazretleri'nin hemen türbesinin yanı başında, yeşillikler içerisinde, palmiye ağaçları arasında adeta bir vaha şeklindeki İmam Masum Hazretleri'nin makamını, Türbesinin bulduğu, bulunduğu yer, İmam Rabbani'den sonra e, Nakşilik Tarikatı içerisinde müjaddidiye yolunu um, kurup geliştiren ve İmam Rabbani Hazretlerinin bakamı benden daha büyük, benden daha dediği oğlu üçüncü oğlu İmam Masumazilerin türbesini ziyaret ettik. İmam Rabbani Hazretlerinin torunuyla birlikte gezimiz, ziyaretimiz, değerlendirmemiz devam ediyor. sonu 500'lü yıllarda e, e, İslamiyet ve Hinduizmin birleşmesi gibi bir e, fikirle kurulmaya çalışılmış. Ancak Gazneliler, Türk yönetimi İslam-Türk medeniyeti bunun yine büyük bir zarar vereceğini düşünerek e, e, onun kurucusunun iki oğlunu e, bulunduğumuz bu yerde kale e, e, dili diri gömüyor ve bunun üzerine o, o kaleyi yıkarak daha sonra kurup Önce Ekber tarafından tesisine başlanan, daha sonra daha sonra Cihanşah Cihan ve Cihangir tarafından genişletilen e, Sirhimpasağın babuk mimari mirasının parçalarından birisi Amhas bahçeleri. Bu kısım ve ilerideki müstemilat ve ileriki müstemiler yine buradaki bu bahçe ve saray e, kompleksinin bir parçası. Misafire saygı gösterilir, sevgi gösterilir. Misafire hoş geldin dedi. Hindistan'dan misafire hoş geldin demek bir başka ayrıcalıktır. Ee, ve ellerinde... Lolli. Bir takım. Roliso. Roli. Evet. Ve hoş geldin diyorlar alnımıza. Ve şimdi biz hoş geldik buraya. Kültür dediğimiz gibi milletlerin en önemli unsurudur. Milletleri asırlardan beri yaşatan en önemli değerdir. Hint tarihi, Hint kültürü 5000 yıllık geçmişi ve yazılı kaynağı olan bir kültürdür. Evet. Hindistan. Ee, What's your name? My name İsmail. From Turkey. Bilgiçanlıkleri bahar katamadı. Değerli i̇zleyenlerimiz bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu programı sizlere Türkiye'den binlerce kilometre uzakta uçakla beş buçuk saate yakın mesafesi olan Hindistan'da hazırladık. Uçağımız beş buçuk saatlik bir yolculuktan sonra Hindistan'ın başkenti Delhi'ye inmişti. Delhi'deki belgesel çekimlerimizden sonra Babir İmparatorluğu'na baş yap, başkentlik yapan Agra'ya gittik. Agra'dan daha sonra Ganshay'de indik, zira Hindular e, için kutsal şehir, cesetlerinin yakıldığı şehir ve ziyaret ederek hacı oldukları şehir Varanasi'ye gittik. Varanasi'den yine bir uçak yolculuğu yaparak e, Himalaya dağlarının eteklerindeki bir zamanlar Kancha eyaletine başkentlik yapan Chandigarh şehrini gezdik ve bu bölgelerdeki e, Türkistan medeniyetinin izlerini araştırdık. Ama gönül sultanlarımız var Diyar-ı Hindistan coğrafyasında. Kim diye soracaksınız? Mektubat-ı Şerif'in yazarı İmam-ı Rabbani ve İmam-ı Rabbani'yi yetiştiren e, ünlü e, bilgin, ünlü gönül sultanı e, Muhammed Bakibillah. Hem İmam-ı Rabbani'nin hem de e, Abdullah-ı Hazretlerinin hocası Muhammed Baki Birli Hazretlerinin derhideki mezarını ziyaret ettik ve e, silsile-i altın halkadan olan e, dört tane zatın bulunduğu derhi bir bir gezdik e, Abdullah-ı Dehlevi e, İmam-ı Rabbani e, Muhammed Masum ve hepsinden önemli bunların hepsine hocalık yapan önemli bir zat ee, Muhammed Baki Birli Hazretlerinin Delhi'deki türbesini ziyaret ettik. Ee, Bağdur İmparatorluğu ile ilgili bugüne kalan eserlerin e, hazin halini sizlerin yüksek bilgilerine sunmaya çalıştık. Evet, belgesel e, uzun araştırmalar binlerce kilometre yol gittikten sonra sizlerin yüksek bilgilerine sunmaya çalıştık bu meseli. Bir başka programda buluşmak üzere e, Hindistan coğrafyasından döndüğümüz Türk Haleoğulları uçağının içerisinden Allah'a ısmarladık değerli seyircilerimiz.